Bugün 5 Mayıs 2023 Cuma Venüs günündeyiz Akrep burcunda ilerleyen ay dolunay fazında sabah erken saatlerde ay balık burcundaki Satürn'e üçgen görünüm yapacak Sezgilerimizin güçleneceği bu saatlerde içe yönelişler ve tefekkür etmekte çok faydalı olabilir ruhsal bedensel ve zihinsel hassasiyetimizin yüksek olduğu bir gündeyiz duygularımızı ve dürtülerimizi kontrol etmekte zorlanabiliriz öğle saatlerinde ay boğa burcunda gerileyen Merkürle karşı açı yapacak Geçmişe ait konuların zihnimizi meşgul edebileceği bu saatlerde takıntılı ve sabit davranışlarla da karşılaşabiliriz. İletişim sorunları günlük yaşamı zorlayabilir. Dikkatli ve temkinli olmakta fayda var. Akşam 20.33'te ay güneşle karşı açı yapacak ve dolunayla birlikte 14 derece akrep burcunda ay tutulması meydana gelecek. Boğa akrep aksı maddi manevi sahip olduğumuz değerler ve onları başkaları ile paylaştığımız alandır. Benim ve bizim kavramları arasında çekişmeler meydana gelebilir. Denge oluşturmamız gerekebilir. Akrep burcu dolunayı yaşamımızda gizli konuları ortaya çıkarabilir ve önemli farkındalıklar kazandırabilir. Başkaları ile paylaştığımız kaynaklar, hisseli paralar, finans, cinsellik, okült konular, bedensel ve ruhsal arınma gündemimizde olabilir. Hayatımızdan çıkarmak istediğimiz kavramlarda daha kararlı bir şekilde hareket edebiliriz. Güçlü dönüşüm enerjileri taşıyan bu dolunay, bağımlılıklar ve zararlı alışkanlıklardan kurtulmak için de değerlendirilebilir. Sabit burçlar, boğa, akrep, aslan ve kovaların 10... On...